88 euro 19 91 altın borsa 5.79 ve bitcoin 23.520 ile günün yükselişte kapattılar. Kadıköy'de iki ayrı eylem polis müdahalesi yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Devlet Bahçeli'nin futbol gruplarının çağrısına kayıt destek geldi. Zillete karşıyız denildi. Vatandaşın E-Devlet verilerinin sızdırıldığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlamak geldi. Edeperi Pervin Buldan'dan Bahçe'nin Beşiktaş ülünenden istifa etmesi sonrası birkaç paylaşım geldi. Taraftarlar deli olacak. Gustavo Fenerbahçe'yi Bahçeyi özlemedim. Keyfim gerinde dedim. MHP devlet Bahçe'yi Beşiktaş ülünenden istifa etti değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı adayı belenmesi için CHP'nin kılıçlarına tam destek gibi belirtti. Beşiktaş ve Antalya Spor Spor'daki seme maçında korsuz berabere kaldı değerli izleyenler tekrar bayinde raffra göz gegezeen genç bir anda işyer sahibinin şakağına çakıyı sapladı bu haberimizde gün üzüne sonra geldi kanalımıza abone olmayı unutmayı